بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين bir rahmetin yaa -ra bugün de beni mağfiret dileyenlerden sana itaat eden salih kullarından ve mukarrab velilerinden kıl rahmetilla ey merhamet edenlerin en merhametli Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün duasında Allah'tan istiyoruz ki bizi istiğfar edenlerden ve tövbe edenlerden karar versin. İstigfar nedir? Tövbe nedir? Ne hangi koşullarda insanın tövbesi kabul olur? İnsan ne zaman istiğfar etmesi gerekiyor? Çeşitli hadislerde, rivayetlerde var ki bazı şartlar gerçekleşmesi gerekiyor ki insanın tövbesi kabul olsun. Onlardan bir tanesi dilinle istiğfar etmektir. Yani diyeceksin ya, peşman oldum. Yani dilinle buna Allah'ın karşısında Allah'ım beni bağışla. Estağfurullah Rabbim etubu. Ama yeterli değil bu. İkinci şartı budur ki, o insanlar iki, ki, onların haklarını çiğnemişsin, ayak altına almışsın, onların haklarını yerine getirmen gerekiyor. Helallik alman gerekiyor. Eğer bir ödemeli bir şey varsa ödemen gerekiyor. Eda etmen gerekiyor. Üçüncü şartı budur ki boynundaki olan farz amelleri terk ettiğin amelleri yerine getirmen gerekiyor. Tabii ki başka bir mertebeleri de var toğbenin ve istiğfarın. O da budur ki eğer vücudunda bedeninde haram etler ortaya çıkmışsa yani külü almışsın haram yollarıyla Et kazanmışsın bedenine haram yollarıyla bunları eritmen gerekiyor. Peygamber Efendimiz buyurur, ibadetlerden en iyisi istihvardır. Tövbe etmektir. Bir başka bir rivayet var, hadisi kutsidir bu. Allah'a Muta'al buyurur ki, eğer benim kulum anlasa ki yaptığı günahtan sonra bana doğru Gelirse ben ne kadar mutlu olurum yani öler gider. Yani benim mutlu olduğumdan haberdar olursa ne kadar mutluyum canını teslim eder. O kadar tövbe Allah katında önemlidir. O kadar faziletli bir şeydir. Her zaman istiğfar etmemiz gerekiyor. Özellikle Ramazan ayında ki tövbe ayıdır, istiğfar ayıdır. Ve bugün de biz Allah'tan istiyoruz ki bizi istiğfar eden ve tövbe edenlerden karar versin inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullah.